Free walking tour nedir? Free walking tour e, herhangi bir ücret ödemeden e, tur şirketlerinin ya da bireysel insanların e, belli saatlerde, belli yerlerde toplanıp insanları e, bedava bir ücret karşılığı olmadan gezdirme şekli. Ama en sonunda sadece bahşiş talep ediyorlar. Yani veriyorsunuz, yani zorunlu bir şey değil ama çok güzel bilgiler veriyorlar. Ben daha önce başka bir yerde de katılmıştım. E, şimdi Meet Bosnia Travel diye bir tur şirketinin önüne geldik. Yaklaşık 10 kişi var burada. Yazdan başlayacak. 2 saat kadar sürüyor dediğimiz gibi. Şimdi tura başladık. Webber'in verdiği güzel bir bilgiyi ben de söyleyeyim dedim. Tarajevo dünyanın üç kere merkezinde bulundu dedi. Bir tanesi Trans Ferdinand'ın öldürüldüğü zaman Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedeniyle. E, i̇kincisi 1984 Taş Olimpiyatlarında, üçüncüsü de e, 1992-95 arası Sarajevo'nun işgali sırasında. Free Walking Tour'da Morçahan'a da geldik. Ee, burası Osmanlı'nın yaptığı bir kervansaraymış zamanında. Hatta şunu öğrendik, bilmiyordum ben bunu. Ee, zamanında kervansaraylarda 3 gece bedava kalınmış. Yani hiçbir ücret alınmazmış. Yiyipçe biliyor musun? Aynen. Yanında hayvanın varsa ona da bakıyorlarmış. Aynen. 2 öğün yemek veriyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Burada 100 kişi konaklayabiliyormuş. Başçarşının tam ortasında. Şimdi de kafe. Yani Bosna kahvesi içiyoruz şu anda. Bu kahveye ee, Başçarşı Meydanı'nda Sebil'in olduğu yerde 5.5 KM ye vermiştik. 5.5 Bosna parası ama muhtemelen orada hesap karıştı yani yanlış bir şeyler oldu. Normalde 2 KM şu an yani e, 10 Türk lirasına geliyor. 2 km'ye verdik. Evet 2 km evet yani 10 Türk lirası şu anda bu kahve. Şimdi nasıl içildiğini gösterelim. Nasıl içildiğini şimdi Burçak gösterecek. Bu Lokumu içine atıyoruz mu şimdi İnce Hanım? İçersem, ha. yiyeceksem iteyim. Hayır. Şimdi burada çok koyma. Ee, şekeri aynı bizim kıtlama gibi kullanıyorlarmış. Şeker de zaten daha sert. Bunu ağzınıza koyuyorsunuz. Tabii böyle olduğu için köpüksüz ve soğuk oluyor. Sadece Ay, tek farkı o. Normal Türk kahvesinde. yapmayı bilmek lazım. Benim şeker bitti şu an. <gülüyor> Walking Tour iki saatten biraz daha uzun sürdü. 10 ee, Bosna markı bahşiş verdik. En çok verenlerden biri de bizdik. <gülüyor> Toplamda 50 lira yapıyor iki kişi için. Verdiği bilgilerin yanında hiçbir şey aslında. Ee, gayet faydalıydı. Sen ne düşünüyorsun? Evet bence de ve kesinlikle bu tarz yerlere geleni zaman yapması gereken şeylerden biri. Çünkü hep e, geldiğimiz zaman internet bilgileriyle ya da daha önce öğrendiğimiz şeyler hep kulaktan duyma bilgiler oluyor. Öyle olduğu zaman da hep aslında e, gördüğünüz şeyleri yanlış değerlendiriyorsunuz. Mesela şimdi burada daha önceden gezdiğimiz yerleri gezdik aslında yine ama edindiğimiz bilgiler çok güzeldi. Yani mesela en basitinden şu kahve bardağına ilişkin bir hikaye duymuştuk ve biz bunun doğru olduğunu düşündük aslında. Bizim duyduğumuz hikaye şöyleydi. Ee, i̇şte bu bardakların kulutsuz olmasının sebebi işte zamanında bir sırtın Bosnalılara işte siz kahveyi böyle tutuyorsunuz ve işte böyle tutmak aslında bizim haç işaretimize özendiğiniz için bunu böyle tutuyorsunuz falan diye söylediğinden dolayı o vakitten sonra Bosnalıların bir daha kahveyi o şekilde içmediğini ve kulpları kaldırdığını kaldırdığına ilişkin bir hikaye duymuştuk. E, bu hikaye olduğu gibi yanlışmış mesela. Buraya geldiğimizde bize e, fincanları falan gösterirken e, tur rehberimize bunu sorduk ve bize böyle bir hikaye hayatta ilk defa duyduğunu daha önce hiç duymadığını söyledi. E, dolayısıyla işte bu tarz hikayeler, bu tarz e, küçük şeyler öğrenmiş olduk. Aynen. Mesela biz sanıyorduk ki e, Frans Ferdinand köprü Latin köprüsünden öldürüldü evet. ama köprünün oraya ee, yakın bir kafenin önünde öldürülmüş. Evet. Tam yeri de belli aslında. Onu da öğrenmiş olduk. Yani güzeldi. Herkese tavsiye ediyoruz. Aynen öyle. Böyle bir tura katılmalarını ve sonrasında oraları gezmelerini, evet. ek başlarına... Evet, evet. Kesinlikle daha faydalı olacaktır. O yüzden güzel bir deneyimdi. bozguntuz bence. Aynen. Şimdi Latin Köprüsü'ne geldik. Burası Avusturya-Macaristan Arşidükü. Frans Ferdinand'ın öldürüldüğü köprü olarak biliniyor. Ama asıl olayın olduğu yer şu karşıda müze yazan yerin hemen şu köşesi. Orada bir anıtta bulunuyor. Burası zamanında bir kafeymiş ve bu kafede oturan e, Sırf milliyetçileri Frans Ferdinand'ın buradan geçtiğini gördüklerinde e, onu ve karısını öldürmüşler. E, bilinenin aksine köprüde değil e, köprünün, karşısında. köprünün karşısındaki o gösterdiğimiz alanda yaşanmış bu olay. Şu an Burçak'ın arkasında yer alan kilise, İsa'nın Kalbi Kilisesi olarak geçiyor. Bu kilise savaş zamanında yıkılmış. Ee, sağ tarafını onarmışlar ee, ama sol tarafını savaşı hatırlamak için e, onarmadan bırakmışlar. Şu an o tarafı biraz daha harabe durumda. Kurşun izleri de duvarlarda. Kilisenin hemen önünde Gülü olarak bilinen e, bir anıt var diyelim. Bu anıtın da hikayesi şöyle. Ee, zamanında burada 4 kişi öldürülüyor buraya düşen bomba nedeniyle. Ee, bunlardan da 3 tanesi kız diye anlattı tur rehberimiz. Bu kızlardan bir tanesinin babası buraya geliyor. Ee, kızın öldürüldüğü yeri yani yerin işte çukurlaştığı yeri kırmızıya boyuyor ki burada e, bu şekilde bir olay yaşandı bilinsin diye daha sonra bu Bosna'da yaygınlaşıyor ve Bosna Gülü olarak anılmaya başlanıyor Bosna'da totalde 90 tane varmış bunu gördüğünüz zaman bilin ki bu alanlarda 3 kişiden daha fazla insan ölmüş Şehrin de ismi köprüden geliyor aslında. Zamanında Osmanlılar buraya geldiğinde e, burada tahta bir köprü varmış ve e, boşnakçada e, köprü mos demekmiş. Oradan türetilerek Mostar olarak anılmaya başlanmış şehir.